Bilmiyorum belki siz de benim gibi bu Amerika'nın enflasyon meselesinden Jeremy Powell ne söylediğinden FED faiza falan bıkmış olabilirsiniz ve çok da haklısınız. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir bardak suda fırtına koparıyorlar biz de perişan oluyoruz. Mesela bugün tam öyle bir gündü. PCE, PCE, yani Personal Consumption Expenditure isimli enflasyon endeksinin sonuçları açıklandı ve gerçekten bir bardak suda fırtına koparıyorlar şu anda. Neymiş efendim? Rakamlara bir bakalım. Aralık ayında PCE enflasyonu %5.3'müş, Ocak'ta %5.4'e çıkmış. Nokta bir puanlık artış var. Çekirdek enflasyon yani işin içerisinde petrolü ve gıdayı çıkarınca orada da durum %4.6'dan %4.7'ye çıkmış. <Gülüyor> Amanın! Daha önce açıklamış açıklanan tüfer rakamlarında da %6.4'lerden bahsediyordum. Enflasyondur bu. Ve bu küçük nokta birlik fark için bugün birbirine girdiler. Bir görmeniz lazım. Her kanalda ekonomistler yorumlar yapılıyor, borsalar satılıyor, bonolar alınıyor, dolar tahminleri yapılıyor, Powell eleştiriliyor, Biden eleştiriliyor, ver yansıt ediliyor. E nedir olan sonuçta? Enflasyon çok sert düşmüştü Eylül'den bu yana bir durdu. Şimdi azıcık bir başını kaldırdı ama yani bu bir trend değişimi. Mi? Yoksa ocağın mevsimsel kendi özel durumları mı? Düşünün. Yılbaşında çalışanlarımız. Zam yapıyoruz. Amerika'da da öyle oluyor tabii. Yoksa nedir yani? Bunları bilmiyoruz ama ortalık birbirine girdi. Biraz rahat olun ya. Biraz rahat olun. Sevgili Amerikalar bakın bizi kendinize örnek alın. Valla bak bizi kendinize örnek alın. Yani biz %100 enflasyonumuz var yani. Şimdi diyorlar ki %60-70'e düştü. Cebindeki enflasyonu %60-70'e selam varsa kusura bakmayın. Ben net %100 çok üstünde hissediyorum. Demin ailemle bir yemek yedim de amanın neler ödedik yani. Korkunç. Enflasyon Yüksek. Buna karşın bugün Merkez Bankası 50 bas puan faiz düşürdü. Amerika'da şu anda faizler %6'lar civarında %9. Çok acayip değil mi? Ve biz %100 enflasyona yaşayan rezerv para sahibi olmayan, onlar biraz doların sahibi, biz rahatız onlar panikliyor ya. Bakın bugün 50 bas puan faiz düşürdü. Türkiye'de dolar pek kıpırdamadı bile. Bir de üzerine deprem faciası yaşıyoruz. Oraya paralar yollanması gerekiyor. Deli gibi para gidiyor oraya. E bir yandan insanları erkenden emekliler ediyoruz. Şimdi kızacak EYT'l'ciler bana ama aranızda hakikaten haksızca çok erken emekli olanlar da var. Kusura bakmayın. 46'da emeklilik mi olur? Kız ben şimdi Yani ne derseniz deyin veya siz bilirsiniz olmaması lazım bu yaşta emekliğin. Üzerine vergilerde de haflar getiriyoruz. Üzerine ucuza kredi veriyoruz insana komut alsın diye. Bize bir şey olmuyor abi. Biz aslanlar gibi devam ediyoruz bilmiyorum bu Powell falan bilmiyor galiba ekonomi yani veya bu Amerika'daki bu kadar ekonomist Harvard'lar, Stanford'lar, Columbia'lar, buradan çıkan insanlar bugün bu nokta birin peşinde kavga gürültü birbirine iniyorlar ya. Birileri hata yapıyor. Biz değil ama bak ben ne kadar rahatım. Bak hepimiz ne kadar rahatız. Amerika'sı ise birbirine giriyor. Neyse şimdi bu konuları kapatalım. Mesela siyasi yerlere doğru yürümüyor olsun. Amerika'ya dönelim biz. Ne diyor bu raporlar bize? Enflasyonun düşüşü de bir durma var. Hatta hafif böyle bir kafayı da yukarı kaldırdı tekrar gibi. Bu çok doğal bir şey olabilir. Yani enflasyon böyle dümdüz aşağıya doğru gidecek diye bir şey yok. Uzun zamandır düşüyordu. Fiyatlar yeniden ayarlanıyor zaman zaman. Maaşlar artıyor vesaire. Ama önümüzdeki döneme bakınca Amerikan enflasyonunun içerisindeki en önemli parçalardan bir tanesi olan kira düşecek. Bu kesin. Niye düşecek kiralar? Çünkü kiraların enflasyona ayak uydurması biraz vakit alıyor. Yıllık sözleşmeler yapılıyor biliyorsunuz ve yıllık sözleşmelerde kiralar artarak geliyor ama yavaş yavaş o etkiden çıkıyor olacağız. E bakıyorsunuz enerji fiyatları da aslında düşüş eğiliminde hala. E niye düşüyor? Çünkü ki dünyada alternatif enerjiler devreye giriyor. Hani felaket tellerleri ne diyordu? Avrupa soğuk kalacak, donacak falan hiçbir şey olmadı. Niye? Çünkü alternatif enerji kullanıyorlar. Doğal gazı dikit olarak ithal ediyorlar. Çözülüyor her şey. Yani Rusya'ya kimse de böyle bir taviz de vermedi. Boyunda eğmediler. Kimse de ölmedi soğuklardan Avrupa'da. Öyle bir şey de olmadı. O yüzden enerji fiyatları muhtemelen düşmeye devam ediyor olacak. E, bakıyorsunuz şimdi bugün gelen bir entesan veri daha var Amerika'da. Maaşlar artmıyor. Üfe'ye göre baktığımızda yüzde altı buçuk enflasyon var. Maaşlar yüzde dört buçuk artmış. E insanlar fakirleşiyor. Bu Tüketim de beklenen yüksek geldi. Tüketimdeki harcı %1.2 olarak tahmin ediyorlar. %1.8 geldi. Neden? Nasıl oluyor bu? Kenardaki parayı yiyorlar. Bir de gelen bir veri var. Kredi kartı harcamaları artıyor. Borçları artıyor. Bu COVID döneminde dağıtılan paraları vardı. Onları yiyorlar falan. Bitecek ama bu. Yani mümkün arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Devam edemez bu enflasyonun artışı. şubat belki yine yüksek gelir. Onu bilemem kısa vaden ama trend aşağı doğru gidecek. Ama bir panik, bir gürültü, bir patutu bir görmeniz lazım. Bir de bize sakinliğe bakın ya. Bugün hiç haber bile okumadım işte Twitter'da birkaç çatlak ses öyle diyelim bir şeyler söylediler falan kimse onu ciddiye almadı işimize bakıyoruz artık Amerika'da işine baksın ya 3 kuruş para kazanacağız narzak borsanızdan diye kendimizi yırtıyoruz burada böyle bir dalgalanıp duruyorsunuz arkadaş bir rahat durun ya para sizin basarsınız. Bak bizim güzel basıyoruz. Onu da ben size öğreteceğim. Sayın Powell. Rahat olun rahat. Neyse yatırımcılar açısından, değer takipçiler açısından ne söyleyeyim? Söylemiştim daha evvel. Azıcık nakiti kenara koydum diye. Çünkü tahmin ediyordum böyle bir hafif paniklerin olacağını. Çok sert bir düşüş yok. Belli bir düşüş var. mi Tesla 8 dolara yakın düşmüştü. Oradan aldım. Şu anda bile kardayım. Sakin olmakta fayda var. Ben enflasyonun Amerika'da yukarıya doğru kafa kaldıracağını pek tahmin etmiyorum. Yani arada dalgalanmalar olacak. Ama bence ana eğilim hala devam ediyor. Tabii Şubat ayında da yüksek gelirse o zaman tekrar bakarız neler oluyor. Detaylara bakarız. Kırılıma bakarız. Hangisi hangi eğilimde? Sonra karar veririz. Şu anda gözüken Amerikan Merkez Bankası Mart 22'de 25 bas puan değil de 50 bas puan faiz artışı yapabilir gibi. Piyasa onu fiyatlıyor şu anda. 10 yıllıklar bu yüzden arttı. Dolar bu yüzden arttı. Ama ben gelecek hafta insanların biraz daha sakince düşüneceğine inanıyorum. Burada benim gerçekten korkutan tek bir konu var değerli arkadaşlar. Rusya-Ukrayna meselesinin büyüğü olması. Ve korkuyorum açıkçası. Çünkü geçen hafta Biden gitti Kiev'e. Oradan meydan okudu. Putin ona meydan okudu. Çinliler diyor ki biz Ruslara silahlar vereceğiz. intihar dronları için malzeme sunacağız vesaire. Amerika Çin'e diyor ki o o zaman ben de sana acayip yaptırımlar getiririm. Orası hiç hoş gitmiyor açıkçası. Yani üzerimizde o yönde gerçekten bir risk var. Üçüncü dünya savaşı bekler miyim? Beklemem ama böyle bir gerginliği tırmandırabilirler. O yüzden o ürkütücü ve biraz nakiti kenarda o yönde de bulunmakta fayda olabilir. Risk büyürse de acımadan çıkın. Çünkü savaş tabii korkunç bir şey. Nakitte olmakta fayda var öyle bir durumda. Bunun dışında yatırıma devam. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Sorularınız ve yorumlarınız varsa aşağıya mutlaka ekleyin. Pazar günü piyasalarla ilgili daha detaylı bir yorum günüm olacak ama o sadece üyeler açık olacak. Gelin üye olun aşağıya 350 lira sadece. Yurt arkadaşlar diyorlar ki hocam o üyelik düğmesini biz göremiyoruz. Onun için açıklamada bir link bırakıyorum onunla ilgili. Yine yurtdışından arkadaşlar diyorlar ki hocam burada 50 dolar gözüküyor, 50 euro gözüküyor. Ne iş? Valla bilmiyorum. Keşke öyle olsa da bence cömbe de güzel paralar gelse. Öyle değil. O bir YouTube uygulaması ve karışamıyoruz ona. Eğer o sizi rahatsız ediyorsa Türkiye'deki bir arkadaşınız üzerinden bir Gmail hesabı açtın. Onun üzerine üye oluverin. O fiyattan yararlanırsınız. Veyahut da bizim haddin Aş Kulübü'ne gelin. Ona ilgili daha detaylı bilgiler de vereceğim. Bu içerikler orada da yayınlanıyor ve TL orası. Ama orada bir farkı var. Aylık olmuyor. işler yıllık oluyor. Onu daha sonra biraz bahsederim. Şimdi sizi yormayın. Sevgile kalın. kalın Görüşmek üzere.